Kardeşim nasılsın misin? İyiyim hocam sağ olun. Siz nasılsınız? Eyvallah nasılsın? olsun. Koşturmaca. Hocam Antalya'da mısınız? Döndünüz mü? İstanbul'da. Döndüm, döndüm. İstanbul'dayım. Tamam o konuya da birazdan değineceğiz. İsterseniz e, hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Olur. E, Milyardayız malum. Milli maçla başlamak istiyorum. Yarın önemli bir maçımız var. Dünya kupasına sizce gider miyiz? Karadağ maçı ne olur? Tabii futbol. ihtimaller maçı. E, ihtimaller sporu. Biliyorsun biz böyle son dakika golleri seviyoruz milli takım olarak. Ee, şu an şansımız var yani çok da büyük avantaja geçtiğimizi düşünüyorum. Ee, Sırbistan'a karşı galip geldiğin takdirde inşallah bir üst tura yani Hollanda maçı da tabii önemli ama en kötü ihtim iki, ikinci olarak kalabilirsin yani playofflara. Bence iyi bir avantaj alıp yakaladığımızı düşünüyorum. Hocam siz de Almanya'da olmuşsunuz, Berlin'de olmuşsunuz. Ee, Hamit Altın Top'un diyelim. Stefan Kunz tercihin nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biraz şaşırdık açıkçası. Neden şaşırdık? Ben hani ben daha çok hani Okan Buruk hocamız gelebilir. Hani genç bir antrenör. Yani ben milli takımda yabancı'nın çalışmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü hakikaten bizim ülkemizde de yetenekli. Teknik direktör, geleceğe vadeden teknik direktörler var ama şu an milli takım havası ıı, yerinde. Bir hava yakaladılar yani biraz toparladılar gözüküyorlar. Ha, rakiplerimiz zayıftı fakat ama olsun yani gayrı futbol futbol, şimdi, şimdi çoğu oradaki oyuncular gurbetçi olduğu için Ayştefan Kunz'un iletişim kurması biraz daha kolay oluyor gibi gözüküyor. Yani iyi bir iletişim kurduğu anlaşılıyor. İyi bir hava yakaladılar ama tabii rakipler de biraz zayıftı. Yani bu zamana kadar ki milli takım başarılarında hep yerli hocalarımız var. Ne bileyim bunun gibi önemli isimler de geldi daha önce ee, ama pek başarı sağlayamadık. Ama bu saatten sonra da bize destek olmak düşer diye düşünüyorum. Ama bakıldığı zaman milli takım her zaman Türk hocalarla çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Mustafa Denizli, Fatih Terim, işte, Şenol Güneş gibi hep şampiyona Türk hocalarla gitti. Yani yabancıla bir yere gidemedik bugüne kadar. Evet. Peki e, hocam şu biraz da kadro ile ilgili ben bir soru sormak istiyorum. Mesela bizim kalecilerimiz Gevç olsun bu arada Altay Bayındır var, Uğurcan Çakır var, Ersin var. İşte daha düne kadar Mert vardı. Onun dışında da benim beğendiğim Süper Lig'den yerli Bayer kaleci var. Defans'ta, Soper hattındaki Premier Lig'de oynayan <gülüyor> var. Sol bekimiz, sağ bekimiz, orta sağımız ama ben 4-8 hattında çok bir alternatifimiz olduğunu çok düşünmüyorum. Burak Yılmaz 36 yaşına geldi belki hala oynuyor ama e, 1 iki sonra Burak Yılmaz da belki olmayacak. Bir golcü gözüyle siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konu? Ya tabii eskiden Türkiye'de gerçekten iyi forvetler yetişiyordu. Maalesef şu an elimizde çok forvet kalmadı. Tam tersi oldu. Şimdi kaleci yetiştirmeye başladık. Önce atanı yetiştiriyorduk, şimdi tutanı yetiştiriyoruz. İkisini bir araya yetiştirebilirsek güzel olacak da tam tutturamıyoruz yani. Şu an forvet attığında hakikaten sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Sadece milli takım değil, Türkiye Digi'ne baktığın zaman da da hani... Şu forvet çok özel bir santrafor dediğin bir oyuncu göremiyorum yani. Hocam ya e, sanki eskiden de bir bolluk vardı ve ben mesela herkesin bir söylediği bir isim vardır. İşte şu oyuncu milli takımda hani daha fazla oynamalıydı. Benim de o isim hani bugün sizin yayın yaptığınızda söylemiyorum ama Ümit Karan'dı. Yani bence daha fazla milli takımda olmalıydı ama bunun sebebi de o dönemdeki bir forvet bolluğundan mıydı sizce? Ya forvet bulduğumdan ziyade başka dert, sıkıntılar da var. Tabii ben bunları daha önce hep dile getirdim de artık onlara çok fazla da değinmek istemiyorum. Sonuçta gelerek kaldı Evet zaman zaman hakkımı yenildi. yenildiğini düşünüyorum. Ee, yeterince şans tanınmadı Yoksa en iyi sezonumda bile kadroya alınmadığım günler oldu. Ben orada haksızlığa uğradığımı her zaman düşünüyorum yani. Hocam genelde hep önlemelerde oynadınız ama turnuvalara götürmediniz galiba. Öyle düşünüyorum. Evet. İşte elemeli lazım oluyordu, sana turnavaya götürmedilerse ama yapacak bir şey yok artık geride bıraktık onları. E başka sıkıntılar da vardı tabi. E, o dönemde iyi forvetler vardı tabi bu e, mesela Fatih Teke gibi o da çok fırsat bulmadı milli takımda oynamaya. O da çok kaliteli bir oyuncuydu bana göre ama evet. vardı iyi oyuncular vardı fakat işte başka problemler de vardı takımı içinde onlardan dolayı biraz sıkıntı çektiğimizi düşünüyorum. Peki hocam, Süper Lig'e geçelim istiyorsanız. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Trabzonspor için o sene bu sene diyebilir miyiz sizce? Yaklaşık ben 16 sene profesyonel futbol oynadım. Ee, 96 sezonda oynadığım Trabzonspor inanılmaz bir takımdı. Gerçekten gördüğüm en iyi takımlardan bir tanesi. Bunu her, her defasında söylüyorum. Yani Barcelona gücünde bir takımdı. İşte işte Ünal, Apo... Ondan sonra şota Aklına kim geliyorsa vardı Ben o kadroyu gördükten sonra bir de öyle bir kadro görmedim Trabzonspor'da Ama mesela geçen sene de Trabzon biz işte 50. 50. yılda şampiyon olacağımız Dediği zaman ben dedim olmaz Ama bu sene ellerine çok büyük Fırsat geçti bir kere rakiplerin Çok formda değil Bir de puan farkı açmaya başladı Bence devre arası Trabzon 2 3 tane iyi transfer yaparsa Bu sene Trabzonspor bana göre Favori gözüküyor şu an Peki. Hocam süperlik Bence demişken alttan da geldi. Yani. Trabzon uzun yıllardır bu mücadeleyi veriyor. Bence artık işte şampiyon olsun da yani. Evet. Aynen. Katılıyorum hocam. Süperlik demişken alttan da yorumlar geldi. Pazar günü malum Galatasaray Fenerbahçe derbisi var. Sizden bir derbi yorumu tahmini alalım hocam. Ben severim Fenerbahçe'ye maçlarını. Biliyorsun hastasıyım. <gülüyor> ben de soracağım hocam. sevdiğiniz en mutluyduğunuz e, Fenerbahçe derbisi hangisiydi? İki tane derbi yorumunu Tabii benim için iki tane iki tane attığım Maç çok önemliydi, çok değerliydi. 94'te Kupa maç attığım iki bir maçtaki gol çok önemliydi. Ben Fenerbahçe attım, her, her gol benim için çok değerliydi aslında. Ama sadece o değil tabii. derbiler genelde özel oluyor. Ama bizim zamanımızdaki derbilerin havası çok daha farklıydı yani. O Ali Samiyan gelen seyirciler, o Kadıköy'e giden seyirciler çok farklı bir havayla geliyordu. Eskiden ya şöyle söyleyeyim biz amatör, amatör ruhlu futbolculardık. Ya yani bizim maçlar çok duygulu geçti. Şimdi bakıyorsun, oyuncular profesyonel, daha böyle e, çok hani umsamayan, hani... Hocam ama... biraz ondan ziyade kaybetmemeye oynamak istiyorlar bence. Hani eskiden ya harrı ya gibi ölümünü oynuyordunuz, mücadele vardı. Şimdi daha çok kaybetmemeyi ilk, ilk planda tutuyorlar. Bana göre, ben ona bağlı Çünkü sol derbilerin çoğu beraber bitti ve golsüz Şimdi tabii kendi adıma konuşabilirim. Ben tabii bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe maçlarına çok farklı bir gözle bakıyordum. Ama şimdiki oyuncular çok daha profesyonel. Şimdi biz... Küçükken tribünlere giderken, maçları izlerken bir taraftar olarak, amatör bir taraftar olarak maça gidiyorduk. Ve biz bu amatör ruhunu maçlara da yansıtmaya çalışıyorduk. Yani biz amatörle profesyonel arasında çok büyük fark var. O da bizim zamanımızda işte. Biz amatör ruhlu futbolcuydu, formasını seven o sarı kırmızıya aşık olan futbolculardık. Şimdi bakıyorsun oyuncu geliyor bir sene oynuyor, transfer olabiliyor. Fenerbahçe'ye gidebiliyor ya da taşa transfer olabiliyor. Yani birçok e, duygu oldu Çok daha profesyonel olduk. Ha bizim mi doğru, bununkileri mi doğru onu tartışabiliriz. Ama tabii biz o duygu yaşadığımız için, o ametör ruhlu Galatasaray sevgisini yaşadığımız için çok mutluyum. Peki hocam en mutamadığınız derb hangisiydi? Rüşke'ye iki gol attınız maç mı? E, tabii ki o çok önemliydi. Biliyorsun o ilk maç 6-0 bitmişti o maçta. İkinci, ikinci maçta onu telafi etmeye gayret gösterdik tabii. O maçta da mesela tek üzüntüm İki tane değil de o maçta ben hatta 4-5 tane atabilirmişim. ya yani Çok net pozisyonlarım vardı yani. Hocam ben ikinci sırada da Türkiye Kuba'sındaki maçı sayarım. Son dakikada attınız bir gol vardı o. o golle herhalde turu Galatasaray'a geçmiş hatırlıyorum. Evet evet 2-1 90 4, Nonda, Nonda bindirdi kenardan. Ortaya açtı. Son, an, son anda gol yaptım. Çünkü orada 10 kişiyle neredeyse eleyecekti bizi Fenerbahçe'di. Fenerbahçe bizim için önemli bir tur oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe demişken Beşiktaş %99 eğlendi. Galatasarayla Fenerbahçe şu an Orpada devam ediyorlar. Sizce ne kadar ilerleyebilirler? Galatasaray birinci çıkarsa büyük avantaj. Tabi ikinci çıkmak zor çünkü giden gelecek takımlar sert rakipler gelir çünkü oradan. Ama birinci olarak çıkarsan tabi ilk 16'da büyük avantaj sağlayıp yani ornasına. Kurada ne çıkacağı belli olmaz ama Şampiyonan liginden gelecek takım seni zorlayabilir tabii. Çünkü Şampiyonan liginde de kötü takım kalmadı. Bu açıdan zaten ikinci olmak üçüncü olmaktan daha devam devamlı devam, gibi gözüküyor. Üçüncü olup Konferans Ligi'de daha fazla puan toplayabiliriz. Mükepana çok şiddetli ihtiyacımız var çünkü. Ama işte Konferans ligi de çok değer görmediğini düşünüyorum yani. Şu anda bence... Şu an puanlara çok ihtiyacımız var hocam. Ben o açıdan söylüyorum yani. <gülüyor> ya... İnşallah bütün takımlar Avrupa'ya gittiği zaman başarılı olur. Ben Beştaş'ın da Fenerbahçe'nin de Avrupa'da başarılı olacağını isterim. Neden istemiyorum? Çünkü hakikaten ülkemiz için önemli. Hem futbol değerimizi yükseltmemiz gerekiyor. Zaten biz son 5-6 yıldır futbol Türkiye futbol değerini çok düşürdük. Yani bunu bir anda bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Yere. Peki Türkbol'un sorunlarından bahsetmişken o zaman ben yabancı kuralı ilgili ilgili görüşlerinizi alayım hocam. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Bir türlü Oturamadınız bu yabancı düzeniyle ilgili. Ya benim için çok net söyleyebilirim. Benim için yabancı Türk futbolcu ayrımı olmaz. Benim için iyi futbolcu kötü futbolcu ayrımı olur. Yani bence yabancılar yabancı kuralını kaldırmak gerekiyor. Neden? Yani biz futbolcu yetiştirmek istiyorsak biz bunu serbest bırakmamız gerekiyor. Kısıtlama da bir yere gelemezsin. Neden gelemezsin? Şimdi genç bir oyuncu. Şimdi mecbur Türk oyuncu oynatmak zorunda bir takım. E o zaman yeterince çalışmayabilir. Yani nasılsa beni kadroya almak zorunda havasına gelebilir oyuncu. Biz bunu aşmamız gerekiyor. Yani biz zorlamamız lazım. Oyuncuları da zorlamamız lazım. Ha biz mecbur dört tane Türk koymamız lazım. O zaman dört tane oyuncu garanti oluyor bir kere. O zaman çalışması evet. azalıyor bir oyuncunun. Biraz daha profesyonel bakmak lazım yani. Bana, dedi, bana dediğim gibi yani benim için Türk veya yabancı önemli değil yani iyi veya kötü futbolcu var benim için. Zaten öyle olduğu için rekabet azalıyor bence. Ben de katıldım ben. Ee, İspanyolcuya bir yere gelemezsin. Mesela alt liglerde hmm. aynı şekilde. Siz alt ligleri de takip ediyorsunuz. Ee, evet. Orada da baktığınız zaman işte 25 yaş üstü şu kadar oyuncu oynatabiliyorsun. Yani hep bir yerde bir kısıtlama var Türkiye futbolunda. çok evet, çok gereksiz bir şey çünkü yani bazen. Futbolcu 26 yaşından sonra da futbolcu olabiliyor. Ama 25 yaş kısıtlaması koyuyorsun alt liglerde. O da doğru bir e, kısıtlama değil. Bence futbolda kısıtlama hiçbir şekilde doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani ona göre oyuncu çalışması gerekiyor. Ona göre efor sarf etmesi gerekiyor. Ona göre konsantre olacak. E, ona göre profesyonelliği yaşayacak. Yani bence kısıtlamaları kaldırmak gerekiyor. Kesinlikle hocam ben zaten e, yabancı kulatla uğraşmak yerine altyapıya bakmamızın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani asıl sorun artık Biz bu için zaten yıllardır konuşuyoruz da o hiç bir zaman değişmiyor. Daha değiştiğini düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. yani hakikaten o altyapıya yap verdiğimiz yatırımla yeterince değil. Şimdi bakıyorsun geçen sene Fenerbahçe'den hadi bu sene sezon başında iki tane oyuncu oynattı mecburiyetten çünkü oyuncu kalmadı. Trabzon neden oynattı? Mali sıkıntılar vardı. Genç oyuncu oynattı. Hep zor durumda olduğumuz zaman genç oyuncu oynatıyoruz. Ama aynen, bunları zor durumda yapsam, olmadan oynatmamız lazım. Tabii ki yani de. Biz ancak böyle kazanabiliriz oyuncu ama altyapıya verilen yatırımlar yetersiz. Yani şimdi bakıyorsun U18 çıktı. U18'den sonra oyuncunun devamı ya A takıma gidecek Ara, ara durak yok yani. Eskiden PAF takım ya da Ümit Melit U21 vardı. Orada oynayabiliyor da şu an o da yok yani. U18'den çıktığın an direkt profesör olmak zorunda değil Yoksa alt liglerde başka takımlara gitmek zorundasın. Maalesef. Hocam ünlükle ilgili de çok soru geliyor. Takip ediyor musunuz? Şampiyonluk yarışı nasıl görüyorsunuz? Hangi takımlar süper lige çıkar sizce? Valla alt taraf bir şey söyleyeyim mi? Bu sene PTT ligi gerçekten geçen sene biz oradaydık biliyorsun. Menevene yani ligde tuttuk. Ee, da söyleyeyim. Evet, e, çok enteresan bir lig oldu. Alt liglerde çok çok daha bazen bakıyorsun, bazen süper lig maçını izliyorsun. Ben diyorum PTT açıyorum çünkü çok daha heyecanlı geçiyor. İnanılmaz bir rekabet var. Tabii Ümran'ı şu an iyi gidiyor. Ankara Gücü iyi. Ya orada söylemek çok zor yani çünkü orada tutarsızlık var ligde. Yani bir hafta iyi oynuyor takım, bir hafta bakıyorsun çok farklı oynuyor. Ama Ümraniye ve Ankara Gücü şu an iyi giden takımlar arasında. Ama alttan da iyi takımlar geliyor. Bakıyorsun işte Bodrum Spor, Eyüp Mevip, işte Pendik Spor şimdi iyi bir çıkış yaptı. Yani enteresan şeyler evet. oluyor alt liglerde. Hocam, e, Menemen Spor dediniz. Geçen sene takımı ligde bıraktınız. E, ben hani bir son iki senede daha farklı hedeflerle daha mülkeceğinizi bekliyordum. Menemen Spor'dan neden ayrıldınız? O süreci biraz ne bilir misin? Yani Menemen Spor'a transfer olduğumuzda e, tam devre arasında denk geldi. Başkanla anlaştık. Ben dedim ben bu takım ligde tutarım. Eyvallah. Biz geldiğimizde hemen bir akabinde 6 tane ilk 11 oyuncusu satıldı işte. Süleymani, kaleci Boluspor'a gitti. İşte Taşkın Balıkesir. Sürekli 6 tane ilk 11 oyuncusu verdi. Kamara Hatay'a gitti. Bir anda baktık gençicik kadro kaldı elimizde. Dedik biz bunları nasıl yaparız? Ancak çalışmamız gerekiyor. E, şimdi tabi de sezon sonuna gelince dedik ki transfer. Başkanım hani biz bu sene küme oynadık. Hani belki bir ofa kadar bir takım kurabilirsek devam ederiz ama şartlar olmadı. Şu an Menemen spora tabi biraz düşüş harcık. sezona iyi başladılar ama inşallah yine iyi yerlere gelir diye düşünüyorum inşallah yani. Onlara da başarılar diliyoruz burada. Tabii. Yani, Hocam Menemen sporu soru İskenderun sporla ilgili de bir soru geldi. İskenderun spordan neden ayrıldınız? Sizi ayrıldıktan sonra da herhalde bir çıkış için neler? Herhalde Lidin Orası farklı yani. bir konu oldu evet yani orada bir mutsuzluk oldu. Yani başkanın bir sabırsızlığı vardı. Yoksa biz orada biz onlar dedik zaten biz altı bu takım biz antrenmanları altıncı haftaya göre kurduk çünkü yani bir for bazı antrenörler takımı ilk maçı hazırlar İlk ilk yarı iyi oynar bir takım ama ikinci yarı düşle geçer. biz dedik ki biz altıncı yedinci haftadan sonra bu takım form tutar zaten biz berabere kaldıktan sonra ayrıldılar ayrıldık oradan e, sabretmek lazım ben bakıyorum hakikaten o kolay değil sürekli bir hoca değişimi işte sizin sayfanızdan da takip ediyorum zaman zaman. Bir bakıyorum, ya hiç örnek vereyim, şimdi isim de vermek istemiyorum. Adıyaman mesela şu an dört tane beş tane teknik direkt Zaten altı hafta oynadık. Dört hafta, dört oyuncu hoca değiştirdi. Yani bu kadar kolay. Beş değiştirdiler 5 Beş değiştirdiler Beş doğrudur yani. Ama işte böyle yaparsak bir yere gelemeyiz. Biraz sabretmek lazım. Yeni bir takım kuruyorsun. İskenderon'da da biz yeni takım kurduk. Biz dedik ki, zaman altıncı hafta, yedinci hafta bu takım oynar dedik. Sabretmek lazım. Sabretme der. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Hocam e, alttan gelen bir soru var. Bilmiyorum, siz de gördünüz mü? E, en son Seda Demir yazmış. Galatasaray teknik direktörü olarak Ümit Karan'ı görmeyiz demiş. Ben de ona bir yayın benim hazırım sorulardan biri Ümit Karan'ın kariyer hedefi nedir bundan sonrası için? Ya ben tabii e, futbol futbol oynamadan önce de benim hayalim Galatasaray'dı. Şimdi futbolu bıraktım. Teknik direktörü de tabii Hayalim Galatasaray. En büyük hay hayalim tabii milli takım. Milli takım benim için en değerli işte, değerli takımdır. Ama Galatasaray tabii e, ben bunu her zaman söylüyorum. Yani sadece tesiste bulmak bize bile ayrı bir mutluluk ayr ayrı bir mutluluk ve bir duygu yaşatıyor. İnşallah bir gün oluruz yani. İnşallah. Bekleriz yani. İnşallah diyorum. Çok isterim yani. Neden istemeyeyim? Peki hocam. Ee, <gülüyor> milli takımla ilgili konuşurken söyleyecek mi var unuttum. Şimdiki gençler e, bunu gerçekten PlayStation'da yapıyor ama biz mesela eskiden futbol oynarken sokakta top ayağımızı aldığımızda birinin ismini söylerdik. Benim de söylediğim 2-3 kişiden biri Ümit Karan'dı. Sizce geleceğin Ümit Karan'ı e, olarak gördüğünüz birisi var mı? Vallahi şu an evet. yok. Yok mi diyorsun? Yok. Yani ama o golleri atacağız. Şimdi Galatasaray'da Halil var. Mesela yetenekli gözüküyor. Ama çok ekstra çalışması lazım. Yani çok oyun üst, bak çok da genç çok üstüne koyabilir. Özellikle İtman'dan sonra yarım saat gol vuruşu çalışması, yan top çalışması yaparsa, inşallah Halil iyi bir yere gelir. Ee, diğer santrafor işte Galatasaray'dakiler, Mustafa ve Cagne. Cagne zaten biraz problemli bir çocuk oldu Galatasaray için ama Mustafa'yı ilk geldiğinde dedik çok iyi, sonra bir düşüş yaşadı. Orada da bir sıkıntı var, onu çözemedim ama dediğim gibi işte şu an Halil oynuyor, Halil çok ekstra çalışırsa iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ama çok ekstra idman yapması lazım gerçekten. O özellikle ceza sahasının içindeki buluşları, yani özellikle ayak içi, ön direk koşuları falan onları çok iyi ayarlaması lazım. Ki aslında da, iyi de fırsatı var Necati orada. Necati ona biraz idmandan sonra alsa bir anlatsa işte dedim ama önce oyuncu istemesi gerekiyor. Hocam bir Tayip Kanarya sorusu gelmiş. Tayip Kanarya'yı biliyor musunuz? de oynuyor. Tanıyor musunuz Tayip Kanarya'yı? Şomşatspor'da oynadım. Yara Bayık orada da oynadım. Ben oradan da biliyorum. Tayyip Kanari'yi hocamız nasıl değerlendirdi demiş herhalde bir seyircimiz. Vallahi bilmiyorum ki bir şey tanımıyorum. Seyretmediniz. Yok. Peki. Hocam bir de benim Alsah grubundan arkadaşlarım da buradalar. Yarın bir kişi eksik varmış. Daha önce bir baytar geldi mi gelir mi diyorlar. Neyle oynuyorsunuz? Kent, yep, Kevzede yep oynuyoruz hocam. Neyle neyle? He, fark etmez hocam, her şey oynarız. Perdebo oynamam ben. <gülüyor> Onu Hayır. konuşuruz hocam o zaman. <gülüyor> hocam kariyer demiştik. E, futbol takımı, kadın futbol takımı kurdunuz galiba Antalya'da. Onunla ilgili de bir şeyler anlatırsanız. Kadın futbolcu yani, e, arkadaşların da var. Dünyada diye. hakikaten kadınlar futbolu çok acayip bir gelişim gösteriyor. OEFA çok istiyor. Biz de aslında benim futbol okulum vardı. Dedik ki bir akademi yapalım. Hem genç kızlarımız, kardeşlerimizi yetiştirelim. Hem bir takım yapalım dedik. Bir baktı, biz zaten takımı pandemiden önce kurduk. Pandemin girdi biliyorsun. Bütün amatör branşlar zaten durdu. Şu an oynamıyoruz ama iki senedir antrenman yapıyorlar. Biz tabii üçüncü başlayacağız. Ya biz Galatasaray ya da Fenerbahçe yeni kuruldu ama onlar hemen direkt süper birincilikten lükten başlar. Biz üçüncü başlıyoruz ama hani hem kadınlarımıza destek olsun hem e, futbol topunu herkes sevsin istiyoruz yani. Bunda ayıp bir şey yok bence. Hani şu artık şu soruyu sormamamız lazım. Kadınlara soruyorsun, sen sen futbol niye seviyorsun, off biliyor musun gibi. Hani bu saçma soruları artık bırakmamız lazım bence. Yani kadınlara biraz daha saygılı davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü ben Amerika'da, Ama... ben Amerika'da da hocalık yaptığımda orada ya o kolejdeki kızları gördüm ya inanılmaz futbol oynuyorlar. Yani yani al bazen bizim takıma koyabilirsin yani direkt erkeklerle oynayabilirler. Ben hiç, yani öyle bir ayrım yapmamak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Ama son bir senede de, e, yine de bir bakış açımız biraz olsun değiştirdik diye düşünüyorum genel anlamda. Ya inşallah yani şimdi UEFA e, biraz zorluyor bizi. Anlatabiliyor muyum? UEFA istiyor bunu. FIFA istiyor. Yani acaba onlar istemezse biz yapar mıydık? Onu bilemem tabii. Hocam bir seyirci sorusu alacağım hemen. E, Türk futbolunun önemli biri golcülerinden olarak hücum veya golcü antrenörü ileri çalışıyor musunuz? Sizce neden fuori yetiştiremiyoruz? Ya bir kere forvet ayrı bir yetenek istiyor. Önce altın hissin güçlü olacak, Ko topu hissetmen lazım, hissetmen lazım. Özel buluşlar çalışman gerekiyor. Yani ceza sahasının hakimi olman lazım. Kaleci nasıl kalin hakim ise sen de ceza sahasının içinde hakim olman lazım. Ya yani çok ekstra özel antrenman şekilleri var. Onları de çok az yapıyorlar artık ya. Oyuncu çok az çalıştığını düşünüyorum ya. Eskiden biz mesela idman biterdi. Soyuma odasına girene kadar yarım saat, 45 dakika sahada kalırdık yani. Şimdi bakıyorum İdman'da, düdüğü çalıyoruz. Oyuncular benden önce soyuma odasına gidiyorlar. Maalesef. Hocam bir şey sorusu daha vardı ama kaç adım galiba. Galatasaray'dan gönderilmesinde onaksızlık edildiğini düşünüyor mu demiş bir seviyimiz? Ya tabii hayatımdaki en buruk Olay o tabii. Yani. Ee, en çok üzüldüğüm duygusu yoğun bir ayrılıktı benim için. Ee, futbolu tabii hem kaptanlık yaptığım takımda orada bırakmak isterdim ama maalesef nasip olmadı. Olsun ama yapacak bir şey yok. Ama ben daha azı her zaman çok seviyorum. Yani. Peki eski takımdan geçen yani Gençler de sorayım hocam. Ee, e, çok özür dilerim. İlhan Cavcav'dan sonra e, çok kötü bir e, Düşüş yaşadılar. Hatta İlhan Cavuz'a sezonda küme düştüler ve şu anda da pek e, iyi durumda gözükmüyorlar. Gençler Birliği görüşünüzü alayım diye. Ya tabii İlhan Cavuz'a rahmetli, Allah rahmet eylesin, Türk futbolunda önemli isimlerden bir tanesi. E, büyük bir başkandı. Futbolu da biliyordu. Hem genç oyuncuları yetiştirip hem iyi paraya satmayı da biliyordu. Evet okulunda da evet, Avrupa'ya futbolu satardı. Evet, güzel futbolcular yani. getirdi. O ayıdından sonra da kaybetti gençler birliği dediğin zaman direkt İlhan Cavzol Spor Kulübü de diyebilirsin yani. Gençler birliğin gerek yok yani. Ama tabii rahmetli olduktan sonra e, futbol yönetmek o kadar dışarıdan gözüktüğü gibi kolay değil yani. Sonuçta bu bir şirket değil. Burada insanları var. Burada robotla, robotlarla çalışmıyorsun yani. Burada zaman zaman egosu olan futbolcu da denk gelebilir büyük isimle denk gelebilir. Yani başkandan daha büyük isimlerle de çalışabilirsin. Bunu kaldırmak lazım. Yani bu insan idare etmek öyle her zaman kolay olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Onu alıyorsun, tutmuyor, boş. İşte birçok bir, bir da menajerinin tabii hatası var bu işlerde. Yani onu al, bunu ver, onu al, bunu ver. Bir sürü para borca, boşa gidiyor. Hocam, dünya futbol tarihinin en iyi golcüsü kimdir sizce? Dünya futbolu mu? Evet. Valla dünya futbolun zor bir soru yani. Romario tabi çok özel bir santrafordu. Brezilya Romario vardı. Fan fan Boston benim için çok özel bir santrafordu. Onun dışında işte Gert Müller vardı. Çok eskiler. Yeni, yeni nesi bunları tanımaz. Klaus Fischer vardı Almayada. Yani benim zediklerim arasında Ronaldo hocam. Ronaldo da çok ama sen, Roma, yani Brezilya'da, Brezilya'da, sen Ronaldo, Brezilyalı bana. Sen Roma, tamam sen Roma'yı izleyemedin ama ondan söylüyorsun. Aynı. Roma. Aynı. Roma hücum yani, gol makinesiydi yani. Ronaldo tabii üstün yetenekli. Bana göre Ronaldo zaten ilk 5'te dünya futbol kalitesinde. Peki Ronaldo bugün eee bonservis bedeli belirlersiniz ne kadar olur sizce? Onun ikisini belirleyemem de benimkini sen belirle istiyorsan. <gülüyor> Vallahi onun... Yani bakıyorum şimdi hakikaten o bedeller inanılmaz yüksek. Yani de Onun ücreti olmazdı herhalde yani. Hocam Karşıyaka ile ilgili de bir soru geliyor ısrarla. Karşıyaka ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Yani karşı, Karşıyaka büyük bir camiye. Tabi iyi de seyirciye sahip. Evet maalesef bir düşüş yaşadılar. Bu sene de kötü gidiyorlar. Ee, ya ligde olması gereken takımlardan bir tanesi ya, seyircisiyle işte Göztepe nasıl ligdeyse karşı yakada ya en kötü PTT liginde bulunması gerektiğini düşünüyorum yani. Hocam bir Survivor sorusu gelmiş, ben hiç izlemedim programı bu arada. Ben de izlemedim. Ee, yani sizden önce de izlemedim, sizden sonra da hiç izlemedim. Ee, Survivor hata mıydı diyor, pişman mı bu kararından diyor karar. Yok o da bir tecrübe, hayatta bazen her şeyi denemek lazım ya bir şey olmaz yani. Ee, Hayatımı sadece futbol endeksli yaşamamak lazım zaman zaman e, farklı maceralara girebiliyorsun bence de güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum yani güzel hayatında anı bırakmak kendime anı bırakmak güzel bir şey bir arada düşündüğüm zaman işte o ne yaptın işte şampiyonluk liginde oynadım evet e, ne yaptın işte şurada şunu yaptım demek güzel yani her her her telden bir şey anlatabiliyorsun yani. Yani her, her konuda bir tecrübeniz olması. Tabii ki güzel yani şöyle şey. Bak, şöyle kapatla bakmamamız lazım artık. Biz artık biraz daha geniş bakmamız gerekiyor. Şimdi Avrupa'daki oyuncuya hiç kimse karışamıyor. Adam gidiyor işte kafe, restoran açıyor. Orada gidiyor o maçı kaybediyor. akşam kulübe gidiyor gibi gibi yani biraz daha şey olmak lazım. Yani orada da o yarışmacı, televizyon programına katılan yarışmacılar oluyor. İşte Ronaldinho gidiyor orada. Program, program sunuyor. Bir şey bir şey. Bunda çok normal şeyler artık yani. Ee, bunda ayıp bir şey yok yani. Sadece futbol endeksli yaşamamak lazım yani. Bu sonuçta yaptığımız iş, show show business yapıyoruz yani. Bu her şey dahil buna yani. Evet. Dışar Özbey de yayınında bu Ümit Karan kraldır, adamdır yapmış. Buna da hoş geldin diyorum burada. Dışarım. Adam ya. Var Hocam, yok bugün. Var bugün yoktu herhalde. Pazar. Cuma cumart pazar <gülüyor> olmasını düm oldu galiba. Yani. Hocam, e, kazanınız birçok kupa var. Hepsinin de bana göre çok farklı farklı anlamları var. Mesela Gençler Birliği ile Fenerbahçe'ye karşılanılan bir Türkiye kupası var. Galatasaray'da 3 yıldız kazanılan 2002 şampiyonluğu var. 16 16'da Kozyen Denizli'de 2006 şampiyonluğu var. 2008'de işte son 5-6 haftada hocasız giden bir sezonda kazanılan şampiyonluk var. Siz en çok hangi kupaya seviniz. Ya tabii benim için her kupa aynı değerde. Tabii ilk kupam Türkiye kupası bir Gençler Birliği'ni almam çok daha farklı. Çünkü yani ilk kupanı alıyorsun. O çok özel bir kupaydı. Ee, sonra Galatasaray'a gelip onun üstüne bir de üçüncü yıldızı takarsa inanılmaz bir mutluluk oldu benim için. İkisi bir ara oldu gibi oldu. Ee, 2000 yılında biz bir de o kupayı gençler bildiğinden kazanırken de, e, yarı finalde Beşiktaş'a eledik. Finalde Fenerbahçe'ye eledik. Yani biz kupayı öyle hani kolay yoldan kazanan bir takım değildik. Yani büyük takımlara eriyedik kupayı aldık. O çok özeldi. Tabii 3. Yıldız Savaşı'nda da o 3. Yıldız'ı ilk biz gözlememiz çok önemliydi bizim için. Çok değerliydi. Zaten o Kocaeli'den dönüş inanılmazdı. Kocaeli maçından sonraki dönüş İstanbul'a kadar bitmedi yani. Buradan, buradan gittiniz İstanbul hocam. Aynen. Hatırlıyorum. Hocam bir Fatih Terim sorusu var. Fatih nasıl değerlendiriyor? Hocam şey, sevgimiz. Efendim? Fatih Terim'i nasıl değerlendirirsiniz demiş. Ya Fatih Hoca tabii Türk futboluna artık imparator lakabını almış bir teknik direktörü tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. İnsanlar ee, insanlar tabii sevebilir de sevmeyebilir ama başarısına baktığın zaman Türkiye'de onun üstünde böyle bir tarih yazacak bir hoca da geleceğini düşünmüyorum Türkiye'ye. Hocam peki birlikte çalışmaktan en keyif aldığınız teknik direktör kimdi? ben Samet Hoca benim için çok değerli bir teknik direktör. Ee, hem gençler birinde hem hep kötü zamanlarında Ankara gücü, Ankara Spora kiralık gittiğimde de hep sahip çıktı. Onu çok ayrı seviyorum, onu ayrı tutuyorum. Tabii çalıştığım Gerets, Lütfesku ve Fatih Hocalar, yani herkesin farklı özellikleri vardı. Hepsine biraz kaptım yani. Hepsinin Luçescu mesela sevdiğim böyle daha çok taktiksel, hani oyun okuyan, yani rakip analizi yüksek. Gerets daha karizmatik. Fatih Hoca böyle hani daha Oyuna, oyun içinde olan hani konuşmasıyla takım motive eden bir yapıya sahip herkesin bir özelliği vardı yani hepsinde de iyi anlaştı benim için problem yoktu kimseyle. Hocam peki anlaşamadınız gere gere şey tatkamp saymadınız haciyi saymadınız onlar mı en yani anlaşmakta zorlandınız? Hacı ile anlaşamadım tabi benim için Hacı belki Türkiye gelmiş göçmüş en iyi yabancı futbolcu ama olabilir yani teknik direktör olarak anlaşamadık. Şimdi görsem severim yani o başka. O bana Galatasaray'da verdiği hizmet çok ayrı ama teknik direktörle içinde o benim takım hocalığımı yaptığımda uyum sağlayamadık birbirimize alışamadık nedenini bilmiyorum gerçi ama olsun benim için çok önemli bir isim. Seyci sorusu da alayım araya kadın takımını yönetmekle erkek takımını yönetmek arasında ne büyük farklar gözlemlendi? <gülüyor> ya tabi. Yani çok bir fark yok yani futbol ya yani bu topun top her yer o futbol top her yerde aynı şekilde oynanıyor yani buradan Afrika'ya gitsen de aynı kurallarla oynuyoruz. Ee, Amerika'ya gitsen de aynı kurallarla oynuyoruz. Ee, bizim kadınlar da aynı kurallarla oynuyor. Ee, sonuçta bir eğitimden geçiyorlar. Onlar da taktiksel bir eğitim alıyorlar. He tabi antrenman bazında belki bizim kadar sert geçme eğitmanlar ama biraz daha narin olabilir doğal olarak da ama tabi e, bazı pozisyonları görüyorum inanamıyorum yani bunlar bir, bir, birbirine giriyorlar dedim olamaz dedim ya yani çok sert oynayanlar da var yani. Hocam yani. peki birlikte oynamaktan en keyif aldınız futbolcu partneriniz kimdi? Valla ben herkese çok iyi anlaşıyordum. Linkoil, Volkan Aslan, işte Ümit Tava. Benim için ayrım yoktu ya ben herkesle iyi anlaşırdım yani. Hasan Şaş da benim için iyiydi. <gülüyor> Peki meşhur soru hocam. En unutamadığınız gol. Tabii en unutulmadım, unutamadığım gol Barcelona'ya attığım gol tabii. Neden? Çünkü Nohkam ilk Türk futbolcu falan filan ama en güzel attığım gol bana göre Manisa'ya attığım gol. Kesinlikle hocam. Manisa'dan sonra da Kasımpaşa gelir ben, benim için. Rovaçat'a attığınız. Evet. Peki en unutamadığım Deplasman diyelim hocam. bunu kaplıdır. Unutamadım. Deplasman mı? Evet. Yani iyi anlamda tabii Liverpool'u unutmuyorum. Bir de kötü anlamda Tromsu'yu. Tromsu evet. Troms <gülüyor> ben de unutmuyorum hocam. <gülüyor> <gülüyor> Peki hocam ee, bir de şey soracağım. Galatasaray derken veya Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan teklif aldınız mı? Ben aldınız evet. ya hatırlıyorum ama. Aldım aldım. Ba o sürekli, Galatasaray, o Galatasaray'da oynarken de de aldım. Ayrıldıktan gençlerde de aldım. Galatasaray'ı tercih ettim. İyi, i̇yi ki öyle yaptım diyorum ya bazen. Benim için öyle kaldı. İşte bir ara düşünüyordum ayrılmayı ama hep Galatasaray'da kaldım. Peki Avrupa gitmeyi düşünüyoruz mü Oradan teklifler aldınız mı hocam? Evet Avrupa'ya gitmeyi düşünüyordum. Ağır bir sakat geçtim. Bu yüzden transferi miktar oldu. İngiltere'ye gidiyordum. Hatta ön protokol imzalamıştık ama olmadı, nasip olmadı. Ya tabii İstanbul biraz tatlı gelmedi değil yani. O da var yani. Hocam bir seyirci sorusu daha alayım. Bu tartışma çok yapıldı. Bugünkü milli takımın temellerini kim attı? Terim mi, Uçesku mu, Şenol Güneş mi? Siz bu konuda kimden yanasınız? Hangisinden yanısınız? Evet. Yani Samet Hoca Beştaş nasıl 10 sene önce temelini atmıştı? Evet, kesinlikle. Öyle düşünmek lazım. Ege hocam, Berlin doğumlu olarak bir Almanya'da teknik direktör olma hayaliniz var mı? Böyle bir kararınız var mı? Ya biliyorsun ben zaten iki sene yurt dışında çalıştım Makedonya'da. Ee, Avrupa kupalarında da katırdım orada. Bakalım ya nasip bu yani olabilir, niye olmasın ben? E, Amerika'da da çalıştım, Almanya'da da çalışabilirim, belli olmaz. Eke hocam ee, eklemekseniz bir şey yoksa yayınımızın Yok. sonuna geldik. Dediğim gibi hafta sonu önce öncelikle Milli Takıma başarılar diliyorum bu hafta. İnşallah şey gülerek yüzlü ayrılırız maçtan. Ee, i̇nşallah şampiyona gideriz. Ee, tabii dergi oynanacak bu hafta sonunda. Ee, i̇nşallah. Derbe hocam. Gideceğim maça tabii ki. <gülüyor> i̇nşallah kazanan taraf galas olur ama dediğim gibi e, kavga küfür olmasın yeter. İnşallah hocam. Keyifli maç izleriz inşallah. İnşallah. Peki, Özledik ki, seyirci olacak. Özledik ona göre saygılı davranmak lazımdı biraz. Evet yani çok bir şey, yoğun bir gün. Hemen şey çıktı. yapmayalım. Yani, yani uzun zaman hasret kaldık. O hasreti takımı destekleyerek giderim.